Tekrar ekranlar hemen açılsın verdim. ve go go go. Verdim, verdim go go. go. arkadaşlar. 3000 <gülüyor> dolar ve ilk 5 için hadi. Arkadaşlar hadi 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9! Hadi. <gülüyor> Alıyoruz 9'u. O iyi. Daha sonra da bir 4000'imiz bin'imiz var hadi. 4000? bin? İkinci olacağız ya. Öyle mi veriyor? Tabii. <gülüyor> 4 bin'i 4'de bölsen 1000 para. Orta Orada duvarı var. kapatacağım sakın gelme yanımda. <gülüyor> ne demek kapatacağım? <gülüyor> ne N'apıca kapıyı mı tutacaksın? Kapıyı kapattım işte direkt. İlk geçince kapanıyor ya direkt. Ne diyorsun Pelin? İlk kişi geçince Allah kapanıyor. Allah beni arkada bıraktılar. Ben, ben şu an şey en harika değilim. Birinci kişi geçtikten yemişler. sonra orta kapı kapanıyor abi. Hayır hayır o timingden dolayı kapattı. <gülüyor> evet Pelin öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey var. İlk kişi geçti anda kapanıyor. Pelin kandırıyorsun. Birin kandırıldık galiba. Yalnız Bile nasıl gidelim. güzel girdik ya. Girdim. Hakkı? Gerçekten. Geçtim, geçtim. Helal nice. <gülüyor> Hakkı bir de big win. Take my hmm. enerji abi, aynen. Take my Ashe go. 43. Verdi mi slime'ı? Hadi versin lütfen ya. Doğru dur. Lütfen slime vermesin de. Onu öyle deme onu. Slime e, verdi ki. Slime, slime mi? verdi futbol. Gel. 31'e slime, şey slime futbol eksagonu. Şimdi slime, slime futbol eksagon. Slime futbol eksagon. Slime futbol eksagon. Slime futbol eksagon. Hadi ya slime futbol eksagon. Bu kadar basit bir oyun. Bu kadar basit. Slime, bola eksagon. Doğru, doğru. Slime, slime. Slime artık slime. ama geldi. Lütfen slime gelebilir mi? Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ederim. <gülüyor> hadi abi slime. Şunu alet etme be. Allah seni <gülüyor> kahretsin. Galiba Ama su, bir arada bir dedin o, orada bir arada o ya. Orta demeyecektik galiba. Hadi abi hadi. Salıyoruz abi adamlar kırıyor biz giriyoruz. Hadi bakalım. Sağ, en sağ, sağ kapı. kapı. Hı hı. En sağ kapı tamam. <gülüyor> <gülüyor> en öndesin Mitho, biz ortadayız. Aman abi, abi dikkatli dikkat ol, ya. aman dikkatli ol. Ben biraz yavaşlattım kendim ya. Güzel. Arkadaşlar sakin. Hayır. Bana bunu sakın yapma. Düşecek gibi olurken Space Fall'la direkt. Güzel. Niye tutuyorsun beni küçük çocuk? Ee, Aa. Orta kapı onun yanı da açılıyor, onun yanı da açılıyor gel. Çok güzel. Bir de önü. Aynen. Çok en güzel. sağ açılıyor. En sağda açılıyor, en sağ. Gitto galiba en önde olabiliriz. Evet. Tamam. Çok iyi. Geldik. Helal, Üçümüz girdik Hakkı. Hakkı. Ben de giriyorum ben de giriyorum. Adamsınız de giriyorum. adamsınız helal. Oooo çok iyi çok iyi çok iyi. Vallahi 20, çok iyi. 23. geçtim. Şimdi eee oh. futb... Yok var futbola daha var. Slime slime slime Değil slime slime. Verdin slime, ver. slime. Verdi slime mi ya şu an. Vermesi lazım şu an slime şu an. Verdim slime ya. 29 slime. slime kokuyor bak, abi. 29 eşittir slime abi. A oyunun algoritmasında böyle yazıyor. Biz de böyle umurlarla konuşuyoruz. Bak koşu sesini duyuyor musun Bitrey? Bakayım. <gülüyor> Düşte adam gördün mü? Adam düşüyor bak. <gülüyor> ver, ver oğlum benim. Bak çok hızlı verdi. Neden ki? Blokparti. Okey okey okey okey okey. Okey okey çok iyi çok iyi çok iyi çok. Ya, bu da olur, ha. bu da olur. Onda da, <gülüyor> da sorun yok. Futbol oynamadık mı? Bak, slime varım hem %100 garantiyiz hem de üstüne çok düşen oluyor yani inanılmaz bir parkur. Ben size şu an yapıyorum. O yüzden gelmiyor. Hadi, hadi abi hadi. Eee futbol üstüne eksi. Hadi helal helal helal helal helal helal. 9 puan öl, öl, öl, öl, öl, yapıyoruz abi öl, öl. hadi 9 puan. Düzgün, Düzgün insanlarla bir de olursak sevinirim. Düzgün insanlarla değiliz haberiniz olsun. O zaman aşk aşıklar. Etrafa zıplasan beni deli sanarlar mı? <gülüyor> Zannetmiyorum. <gülüyor> Onlardan deli olamayız. Aman diye bir taraf kapalı orada kalmayın sakın. Burada da kapalı. <gülüyor> Çok fenalar bunlar. Kapalı o tarafa Güzel. ama o tarafa koşmayın. At. Teşekkürler. Korkunç bir ekipleyiz biliyor musunuz? Korkunç ama. Fakip bu toyumsunuz? Ben on evet. numarayım. Tamam. sonu kolay gelirse güzel olabilir sanki. Güzel. Umarım o aptallar bir Arkadan an önce. Bir yani. tane daha zıplama gelseydi ben gitmiştim ha. Yere bir düşüyorum, kalkana kadar dört mevsim geçiyor. O at ne yaptı öyle? Abi at ne yapıyor? Yok bir şey, sakin ol. şeyin içinden geçti bende. Ee, tamam bir şey olmaz, geçerse geçsin bizden. <gülüyor> <gülüyor> <Nereye gülüyor> Şurayı dönüşüyor? atlatalım da hayırlısıyla. Orta gelecek, yok orta gelmedi. Tuttu beni alçak, kendi gidiyordu az kalsın. Şimdi orta. Orta geldi, aman. Sakin, sakin, sakin. sakin. sakin. Geliyor, geliyor, geliyor, kötü, geliyor. Öne. kötü geliyor. öne, öne. öne. Abi. İyiyim, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Öne çok gitmeyin, bak öne çok gitmeyin. Dur abi yok bir şey. Bitti, bitti. Herkes burada değil mi? Herkes burada mı? Ben yokum. Okey e, tamam. Metoda girdi son olarak girdi metoda helal. Helal abi. A bu arada at silgi yani bu evet. Hile mi? Hile ise öyle yazıyorlar direkt. Bana da at hile yazıyorlar. 96-85 abi 96-85. Bildirelim olmadı bildirelim olmadı. Hakkı, Hakkı, Hakkı, Hakkı komple Hakkı. atı izler misin yayınında? İzliyorum izliyorum. Hakkı ya. direkt şey ee Discord'da bir tane adam vardı. Sarı neydi Niki ya? Tamam ben biliyorum hocam. Tamam ona yazsana. Divine, o. Divine, Divine. Yo Divine değil başka. Kanalların, Yapma birinde be. Öyle... Kanalların birinde yazıyor olması lazım. Bu geri zekalı hep gelmeseydi ee, ya. A, ki... Bu arada at önden hızlıca gidip açabilir. Ona göre dikkatli olun. At giderse hemen koşun arkasından. Tamam Hı -hı, tamam tamam. Dikkatli tamam. olsun gözünüz. Dur dur Emirler bir şeyler falan yazdı. Ben şu an 86. ata bakıyorum. Ben şu an ata bakıyorum sadece. Ben de ona bakıyorum. Yok sen sen oyuna bak. Ben ata bakarım. Okay. Normal gidiyor şu an. Fonda açarsa problem ama. En öndeyim, Allah kahretmesin. İstemiyorum en önde olmak. Bak, sakin olun. Sakın al sakın al. Sakin. Sakin kal. Eee, solumuz mu, önümüz mü? Şu an onu anlamaya çalışıyorum. Önümüz. Önümüz. Şimdi Yürüsünler, sol. Şimdi Ön, sol. Aa, ya, hayır, düştüm. bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Taunter, ee, toaster, toaster tekrar başlayın dedi. Please restart as soon as possible dedi. Yine mi başlıyoruz? Ama kesin, yine mi? Devam edelim mi, yetmeliyim? Şu anlık bir şey yapmıyor abi. Bir dakika, bir dakika. Eee yani yaptınız yaptınız diyor şu an. Hayır ile mi değil mi anlamadık ki ama. Evet abi Bak ya. Şu an ile olduk. olmayabilir. Evet olmaya da bilir. Şu an normal oynayalım. Buldu bu arada. Girdim. Girdik. Girdik. Bu içimizde buradayız size. Helal, helal, helal be. Helal ki be. Ver şey heksagonu abi, ver şey heksagonu. Gelirse gelmemiz sayılmıyor muyuz direkt? Evet evet öyle zaten. Tamam beni ilgilendirmiyor versinler diyeyim o zaman. Final geliyor çünkü. 10 kişi. De hile mi değil mi emin olamadık yani emin olsak 5v5 futbol verebilir. Ya yani niye salalım bir de şimdi bunu? Toaster yani. diyor ki başka bir akırla karşılaşırsan lütfen oynamaya devam edin ve finale kılırsanız ikinci olursanız galibiyeti size verebiliriz diyor. Tamam. tamam. tamam. tamam. tamam. tamam. Okay. Hexagon, hexagon, hexagon, hexagon. Abi ama hakkı yok burası hakkının da mapiydi ya. Hayır sıkıntı yok işte. Hepimizin mapi burası bitti hadi. Önün açık yani mı? Önün falan kim? Tamam tamam. Ata bak sonra bana bak. Tamam. Çok yerim var gibi benim ama. Şimdi hemen bakıyorum. Abi at normal gibi ya. Şu anlık atın bir sıkıntısı yok Alp'e mi dönsem lan? Dön. Eee Alp o siyahlıdan başka bir şey yok. Önüne önünü kes diğer tarafa dön. Helal sana. O soldan gelebilir. Geldi vallahi. Ya Allah kahretmesin seni ya. Buysa sıkıntı yok. Pelin Mito aşağı düştü lan haberiniz olsun. Tamam canım. Eee hmm. Mehmet. Mehmet eee şey yapalım. Bir tane klip gönderelim sayacağımıza dair. Bu turu saymak istiyorsanız klip gönderin diyor. Atın kalibimi neyi göndereceğiz? Ki? Bilmiyorum. Senin klibini olan. Herhangi bir klip yolla ya. Şeyden yolla yapma ama. Yapma beni de yakma. Mito çok özür diliyorum. Arsenal'dan da çok özür diliyorum. Aa, ben ben de alta gittim şu an. Ben düştüm. Orta çok kötü Alp. Ne şu an? Ee, sakin ol, sakin ol. Güvercin sana yanaşmıyor. Abi ilinle yan yanaız ama ya. Bilin sen mavi gerçi. Alp gitse daha iyi galiba. Alp öbür mavi sende komple sende burası Alp. Bil onları yiyebilir misin? Yedim ikisini. ikisini yedim. Ee Alp diğeri de gitti. Bir tane kaldı. Tamam. Bu kadar! Bu kadar, oh. bu kadar ya! Bu kadar! İşte bu bu kadar! Yaz, yaz, dedim, yaz. yaz be yaz! Oh. Ah. İşte bu! Vuh! Vallahi i̇ki helal yaa. 3, 3, 3, 3! Abi o <gülüyor> zaman. The best free. The best free. Sili onu. The best free. Sili onu. <gülüyor> <gülüyor> Bipi onumuzu yiyordun. Uh. Helal olsun. Gerçekten helal hoş olsun ya. <gülüyor> i̇şte Çok da. iyi. 8 puan. 8 puan, 46'lar batular. Biz kaç alıyoruz? Batular 8 alıyoruz değil mi? Batular galiba. Biz batuları Oo. geçiyoruz yapma, bu arada. Yapma, yapma be. Yapmıktım be. Aa, batular elenmiyor ama değil mi yani? Elenmiyorlar de... yani. Üstümüzdeki herkes... Onların. Üstümüzdeki herkes full yaparsa batular eleniyor bu arada. Hayır yaa. Ya. Hayır be. Üstümüzdeki herkes sekiz puan alırsa eleniyorlar. Bize kaç şey. geldi ki şu Biraz an? Biz şu an garantiledik büyük ihtimalle. Bize sekiz gel- ama daha zerator bitirmemiş, Morok bitirmemiş. Ya 47 miyiz? şu anda, 47 ile. Şu an Morokların maçlarını gösteriyor. <gülüyor> Altıyız. <gülüyor> Pardon. Morogların Bir daha atlamamız bitir. lazım. Abi bir kişinin daha puan kaybetmesi lazım. Grip, zerator ya da Morokların. Yoksa eleniyor muyuz? Ne oluyor? Eee... Evet. Nasıl abi? Sekiz Beşinci çıkıyor. Yani. Ne oluyor? Moroglar ne yapıyor şu an peki? Finaldeler mi? Moroklar şu an- Kaçtı 4 final? 4, 4 kişi 4 final mi? mi? Finalde değiller. Final bundan sonraki- bu arada finale çıktı onlar 4 kişi. Ben söyleyeyim evet. size. 11-12 çünkü. Ama tamam da eliminated sayısı o. Tamam. Ha pardon doğru eliminated- dur kafam gitti. 3 kişiler, şu an 3'ler galiba. Hayır hayır dörtler. Hadi bir parkur daha güzel. Hayır hayır tane üç, şu an üç kaldılar neyse. şu an üç kaldılar. Nasıl üç kaldılar kız? Biz 46 ile üçüncü sıradayız lan şu an. Batularla aynı Çok takımdayız. Yok. Batularla aynı ta puandayız şu an. Nasıl ya? Güzel, Batularla Taybirek <gülüyor> oynamayalım 30, 30, bir de. Allah'ım sen koruyarım. Bir saniye biz 30-47 olacağız biz. Nasıl? Onu iletebilir 30 -30 miyiz? 8 evet 8 biz onu durduk 8 puan aldık şu an. Onu iletelim. 47 olacağız. 47 evet, olacağız. Hep teklerler. Belki bir puan. Ee, yavaş, yavaş yavaş çekiyorlar. Bir tane clip oh. geç geldi. Allah'ım Allah'ım. Ne? Bak, bir tane clip geç attı e, bizden. Bizimkiler e, ondan yani. Geliyor Bakalım, yani şimdi. 47 mi oluyor? Bir geliyor. Yani? geliyor. Hadi hadi hadi gel. futbol geldi bu salaklara da tüh ya. 3 kişiler tamam. tam 3 kişilik, maksimum 8 alabiliyorlar Mito bak moroklar, maksimum yani 8, yani 8 9 9 olabiliyor 9. Şu an hiçbir şekilde eğlenmiyoruz evet. break Öyle olduk. mi? En kötü tiebreak olacak, <gülüyor> evet Okey, okey helal abi ellerinize kollarınıza <gülüyor> sağlık bak gerçekten Şur, Bir dakika, <gülüyor> <lanetlerim. gülüyor> 3-5 için mi?